İz bırakan sivilceler mi? Yeni Nitrogyna Sivilce Karşıtı Plus, 2 haftada sivilce izi görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Glikolik asit, salisilik asit ve glukonalakton içeren formülüyle cilde arındırır. Daha temiz ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Yeni Sivilce Karşıtı Plus, sivilce izi görünümünden iz bırakmaz. Nitrogyna